Arkadaşlar herkese merhaba, Adıyaman Gölbaşı ilçesindeyiz. Gölbaşı ilçesinde bulunan Gölbaşı Tokat çarşısı önündeyiz. Malumunuz 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depreminde en çok etkilenen yerlerden bir tanesi de Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesiydi. Gölbaşı ilçesi depremden çok şiddetli bir şekilde etkilendikten sonra hemen görevliler Gölbaşı'ndaki hayatı normale döndürme çabasıyla harekete geçtiler. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken bir taraftan yıkımlar devam ediyor. Diğer taraftan da insanlar hayatı normalleştirme çabasıyla gayret veriyorlar. İşte burası da yine Tokat Valiliği tarafından açılan bir iş yeriydi. Burada ne yapıldı? Adıyaman Gölbaşı ilçesinde farklı meslek gruplarından 27 farklı esnafa burada konteynerlar tahsis edildi. Bu konteynerlarda insanlar tıpkı deprem öncesindeki esnaflık faaliyetlerini hırdırdıkları gibi deprem sonrasında da esnaflık yapmaya çalışıyorlar. Şimdi ben bu konteynerları size tek tek gösterip burada yapılan çalışmaları sizlere anlatmaya çalışacağım. Böyle gördüğünüz gibi Tokat Çarşısı adı altında. Buraya 27 konteynerdan oluşan çarşı açıldı. Gördüğünüz gibi burada pantolonciden tutun, demir çimento sanayi malzemelerinden tutun, iletişimden tutun. Farklı meslek gruplarından esnaflara yerler tahsis edildi. Bir tanesi de gördüğünüz gibi eczane. Uyarların yeri var. Doğal yöresel ürün satan yer var. Bir tane erkek kuaförümüz var. Bakalım... Burada çalışmalar devam ediyor. Hemen bir kuaförümüze de şöyle ayaküstü bir selam verelim. Kolay gelsin ustam, geçmiş olsun. Burada çalışmalar devam ediyor. Ee, bakalım başka neler var? Çarşının iç tarafına geçtiğimiz zaman neler göreceğiz? Evet buraya şöyle bir bakalım. Gölbaşı Tokat çarşısında gördüğünüz gibi bu iş yerleri varmış. Yani Telekom'dan tutun, soğutmadan tutun, kıraathaneden tutun, markete kadar, yöresel ürünlere kadar, iletişim bayilerine kadar farklı meslek dallarından burada iş yerleri açılmış durumda. Hemen şöyle size girişten genel bir görüntü göstereyim burası Gölbaşı'nda otogarın Gölbaşı otogarının karşısında bulunan Tokat çarşısı hemen şöyle sağdan dolaşmaya başlayayım Burada bir Türksel açılmış. Elektronikçi var. Güzellik salonu var. Ondan sonra tavukçumuz var. Kıraathanemiz var. Böyle. Burada. Anamın sofrası burada. E, Vodafone var. Bir, birlikte ticaret varmış. Yöresel ürün satan yerler var. Sonra giyim malzemesi satan yer var, züccacıya var, bilgisayar, bilişim diyor, kırtasiye var. Sonra çay ocağı var, soğutma var, sonra terzi var, burada bir ayakkabıcı var. Yani yaklaşık bir haftadır burada esnaflar faaliyete geçmiş durumda. Evet bir tane çocuğumuz da böyle bir şey yapmış yaklaşık bir haftadır demiştik burada esnaflar çalışmalarını sürdürüyor dükkanlarını bu konteynerlara yerleştiriyorlar hemen şimdi burada bir Ali Rıza amcam var Ali Rıza amcama süreçle ilgili ben hemen kısaca bir iki tane soru soracağım evet, Ali, Ali Rıza amcam Selam Aleyküm Aleyküm Selam şöyle mikrofonu takayım yakana yavaş tamam öyle kalsın Tamam onu bırakabiliriz. Evet. Öncelikle Ali Rizze amcam çok çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, Sağ deprem, olun. Maalesef hepimizi olsun. vurdu. Cümlemize de geçmiş olsun. Evet. Rabbim bir daha bu acıları göstermesin inşallah. Amin. Evet. Ali Rizze amcam depremde inşallah çok fazla kaybımız yok. Evimiz ne durumda, canımız ne durumda? Efendim 5, 6, 8 tane dükkanım yerinden bir oldu. Evet. Yere gömüldü. Ev ağır hasarlı raporu verildi. Ben şu anda e, arabanın içinde yatıp kalkıyorum. Çadırda kurduysam, çadırın içine su akıyor. Evet. Ha yatma imkanım yoktur. Ha mümkün şeyi de alamadım. Sadece işler için alabildim konteyeri. Evet. Onu değerlendiriyorum. Şu anda arabanın içinde yatıp kalkıyorum. Evet. Çadırda kurduysam, Su akıyor içine. Hmm. He yağmur suyu akıyor, giremiyorum içine. Sadece çamur efendim. İşte mücadele ediyor. Evet. E, hayatı yaşamaya çalışıyor. İnşallah bu günler gelir geçer. İnşallah. her geçicidir. Rabbim güne hidayet eyler. Halim. He kainatın sahibi var ki kendi hem verdi hem aldı. Ali Rıza amcam He. yaş kaçtı? Yaş 70. 70 yaşındayız. Evet. Kaç yıllık esnafız? 52 senedir esnafım. 52 senedir esnafız. 52 sene oldu. Geçmişte de Gölbaşı'nda buna benzer depremler yaşanmıştı. Buna benzer değil de bundan biraz hafif deprem Hafifti. yaşadık. Yıkıcı bir deprem de yaşadık. O günle bugünün arasında nasıl fark var? Bu tamamen öldürdü bizi. Hmm. Tamamen. Bu şekilde değildi. Böyle konteyerlere sığınmadık. Yani yine iş yerlerimizi açtık, evlerimizde oturduk. Evet. Çok çok geçmiş olsun. Sağ Allah razı olsun. Ee, artık buradasınız, ben sizi de tanıyorum. Ee, İnşallah e, buradayız. Herhangi bir problem çıkmazsa evet. ki buralar hep bütün mal sahiplerinin malı. Evet. Ha, esas e, bizim malımızın olduğu yerler şu anda karaba durumda. Evet. Çok ağır hasarlı. Yani sadece bir malımızı kurar, kurtarabildik. O da emniyetin karşısında bir ambar tuttum. Üzerine su attı, daha beter heder oldu. Evet. Şu anda mücadele ediyorum. Tek başımayım. Keolum vardı yanımda, onlar da çektiler gittiler. Efendim tek başıma işte şu gördüğüm mağazayı düzdüğüm. Evet. Konteyeri düzdüm. Halen de devam ediyorum. He. Ha bu Gölbaşlı kardeşlerimize Yararlı bir kişi olabilmenin için onun şeyindeyiz, evet. efendim mücadelesindeyiz. Yoksa ben bundan sonra bir yani para kazanıp da fabrika yaptıracak halim yoktur. Evet. Ama bir, bir nebze de olsa bir yardımım olsun. Kimisini parayla veriyorum, kimisini de bedava veriyorum, halal olsun. Evet. Allah razı olsun Ali Rıza amcam. Beş tane de verdik. Evet. Ali Rıza amcamın maalesef beş tane can kaybı var ailesinden. Ee, yani He. deprem insanları maalesef çok kötü etkiledi. Yani hem can kayıpları var tabi. En önemlisi can kaybı. He, üç tanesini Maraş'a gömdük. Evet. İki tane de Kaysun'a gömdük. Evet. He. Çok Şimdi çok teşekkür Şimdi de olsun. burada mücadele ediyor. Evet. Eline evet. emeğine sağlık Ali Rıza amca. Allah razı olsun. Çok çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, Sağ olun. İyi ki varsınız. Evet. Gölbaşı'm olun. Gölbaşlı hemşerilerimiz de bizi dışarıdan izleyenlerin hep sizlere selamları var. Aleykümselam, aleykümselam. Bizden de ilet. Evet, ben onları da sizlere iletmiş olayım. Çok duyguluyum. Evet, tamam. Ben e, Bundan sonrasını ben dışarı çıkacağım. E, şöyle, Heh. birazdan gelirim ben Ali Rıza amca. Tamam. E, kolay gelsin. Yani maalesef Gölbaşı'nda durumlar bu şekilde. Tabii Ali Rıza amcam biraz yaşadığı olaylardan dolayı duygusal, doğal olarak. Ben tabi insanların bu şekil duygusal hallerini çok fazla gösterme taraftarı değilim. Ee, yani Ali Rıza amcanın ben diğer iş yerlerini de biliyorum. Oralarda hep yıkılmış durumda. Ee, Ali Rıza amca buradaki yol başındaki e, yüzlerce esnaftan sadece bir tanesi. Ee, onun özelinde buradaki esnaf abilerimizin de, esnaf kardeşlerimizin de ben sizlere durumlarını aktarmış oldum. Yani bir taraftan insanlar kaybettikleri canların acılarını yaşarken bir taraftan da hayata tutunmaya devam ediyorlar. Ee, hem geçim derdi nedeniyle hem e, ayakta kalma mücadelesiyle burada bu şekilde mücadele veriyorlar. Şu an Adıyaman'daki yol başında, yolbaşı otogarının tam karşısında. 27 konteynırdan oluşan bu Tokat Çarşısı açılmış durumda faaliyette. Valilikten aldığımız bilgiye göre bunun gibi 6 tane daha çarşı yol başına açılacak. Özellikle ana cadde üzerinde yıkılmış olan e, veyahut acil yıkılacak iş yollerinin yerine mal sahiplerinden izin alarak böyle konteynırlar inşa ediliyor. Bu konteynırlarda esnaflar e, sosyal faaliyetlerini, ticari faaliyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar Hadi daha sonra kendi yerleri de e, tabi açılabilen açılacak açılamayanlar yıkılacak yıkıldıktan sonra belki kendi yerlerine konteyner konup belki oraya geçecekler sonra çalışmalarını bu şekilde devam ettirecekler Arkadaşlar şimdilik sizlere Yolbaşı Tokat çarşısından aktaracaklarım bu kadar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Düşürmek. Gideni geri getirmez. Yaşama varken yaşamasını bileceğin. İyi varken hele iyi varken niye kötü olasın?